Her şeyden önce tanış hocamdan benim tanışmamdan önce zaten babamla hocam dost baba dostudur yani hocam ee, ben yedi yaşlarındaydım ee, 1979 senesi Trabzon'da Ayasofya mahallesi'nde rahmetli bazı hocamlar falan hep babamlar biz bir mahalledeydik ee, orada kırmızı forkl bir tane minibüsten e, bindik hep beraber. Ben çocuğum yani, babam beni aldı yanına, teyvit okuya okuya, e, Akçabak'ta, Akcaami'nin önüne geldik. İşte Hayri Baba Hazretleri'nin def, yani cenaze namazı kılınması, sonra da Şehitlik Tepesi'ne defnedilmesi. Yani ilk çocukluğumuzda böyle bir anımız var. Daha sonra hocam, e, biz Sultanbeyli'ye taşındık İstanbul'a. İstanbul, e, İstanbul Sultanbeyli'ye hocam geldi. Aydos Tepesi'ne çıkıldı. Ee, babam çıkarttı hocamla dedi benim dedi şöyle güzel ferah bir yere getirdiğince babam daha yedi Tepesi'ne getirdi hocamı çıktık oraya orada güzel bir sohbet oldu ee, bir çay içildi böyle diyeyim ama o zaman ben tabii 12-13 yaşlarda bir şeydim yani çok fazla bir şeyimiz yok tabii yol olarak yani babamızı alnını anlıyor gördük onun sayesinde de hocamı tanıdık ama hocamla bizim daha çok beraberliğimiz ee, Azerbaycan'da oldu. 1994'te ben Bakü'ye gittim. Bakü'ye gittim zaman işte e, Mustafa Hayri Baş, Osman Baş, onlarla beraberdik. Hatta ben 95'te evlendim. Ee, ben Hayri'yi tanımıyorum, Osman'ı tanımıyorum ama hocamı tanıyorum ama bu ikisinin tanımıyorum yani. Ona da demiyorlar kim olduklarını böyle benim düğünüm esnasında tesadüfen bunlarla biz Dahavel onların kaldığı evde ben kaldım. Onlar aramışlar benim evimi. Ben de aradım onları. Ya ben de Buralı, ben de Trabzonluyum. işte. siz de i̇şte, bir görüşelim falan öyle derken düğünüm var, gelir misin? Hem geldiler. Babam bunları görünce tanır gibi oldu. Tabii yıllar geçmiş aradan. Sonra televizyon menezon adını söylediğim zaman babam dedi ki on arayınca telefonu bana ver. Bakü'ye gelmişti babam da zaten. Hayır <gülüyor> arayınca Dedi, ver tarafı, dedi, sen dedi, ay, adına, hayrim, dedi, Mustafa hayrim. Dedi, dayı sen ne demiyorsun? Dedi, dün dedi nasıl oynadığını dedi, babana diyeceksin, aman dayı gözüne kurmayayım, uyuyup deme, dedi bizim haydi. O günden sonra biz, yani hocamın bir evladı olduk, tabi hocam da bunu kabul ederse, inşallah kabul eder, huzur ahşerde inşallah onun evladı olduğumuzu e, kabul eder hocam. Tek gayemiz, amacımız, maksadımız Hocamın sayesinde Cenab-ı Hakk'ın davasına hizmet etme. Hocam bize bu şansı verdi, bu şerefi verdi. Hocamla biz neler görmedik ki, neler yaşamadık ki hocamla? Hocam, dinler arası diyalog meseleleri gündeme geldiği zaman, Azerbaycan'daki insanları da istedi, çok çalıştı. Biz de o da, bu konuda çok mücadele ettik. Hocam, dinler arası diyalogla beraber... Ee, ...Türkiye'deki insanları ayırtmak için müthiş mücadele verdi. Şehir şehir, kasaba kasaba, il il... ...konferanslar, yazılar, makaleler hatta... Fethullah, yani Gülen o zaman şimdi adı Fethodur, o zaman adı Fetullah Gülen... ...ona çok ikazla bulundu fakat adamın kendisi maksatlı olduğu için... ...o asla bu ikazları dikkate almadı. Devlet bu ikazları anlayıp, bunların üstüne gideceğiyle maalesef Hocanın üzerine gelerek ona çok büyük eziyetler ettiler. Umarım şimdi da hiç olmazsa e, Tövbe istifar ediyorlardır. Bunun peşinden Türkiye'nin etrafı kuşatılmış olduğunu Hatta hiç unutmuyorum, 1990 ya da 91 senesiydi. Ben Bakü'den izliyorum o zaman. Ama bu eskiden verilmiş program. Ama ben 95'te falan izliyorum bunu. Diyor ki bu Irak'taki Irak'la İran arasında kuvvet arasında olan savaşların hepsinin e, perspektif çizerken bu kuvvet'e özellikle dedi ki yani Irak'la kuvvet arasındaki savaş Türkiye'ye yapılan bir savaştır. Bu savaşın olmaması lazım. Eğer buna müsaade edilirse Irak bölünecek ve burada bir devlet kurulacak. O da Türkiye'yi bölecek. Çok net hatırlıyorum. Ve bunu biz 2002'den sonra bunları gördük ve yaşadık. Maalesef uyardı, ikaz etti, anlattı. Çok çaba etti milletini kurtarmak için. Ben bu kadar yırtılan bir insan görmedim. Evet, milletini iliklerine kadar azerler diyor der savurmak yani emen insanları gördüm ama canını millet için feda eden sadece Haydar Hoca'yı ben yordum. Hiçbir şeyden yılmadı, bıkmadı, usanmadı. Ve feto olayından sonra hocam Su Suriye ile Türkiye'yi savaştırmak isteyen ee, bu büyük güçlere karşı Ehli Beyt sempozyumları yaptı. Daha sonra Ehli ve külliyatını yazdı. Yani ehli sünnet dünyasında hiç kimsenin hatta şunun iddiayla söyleyeyim ehli şia bile dünyasında kimsenin cesaret edip söyleyemeyeceği hakikatları hiçbir Allah kulundan korkmadan, çekinmeden çıktı, haykırdı. Böyle bir insan bulamazsınız. Ben bütün bak şu anda izliyorum. Suudi Arabistan'a bakıyorum, ben yani İslam dünyasını tek tek böyle gözüm önüne getiriyorum. Hiçbir tanesi Allah'ın davasını yaşamak noktasında, Allah'a sadıklık, sadakat noktasında hiçbir tanesi dürüst değil. Hepsi Allah'ın düşmanlarıyla dost olmuş durumda. İster ehli şia dünyasına bakıyoruz, bugün gördük ki Papa gitti Necef'te, ziyarette bulundu. Bu ziyareti milli gün olarak ilan ettiler. Yetmedi. Bütün e, pankartlarda, billboardlarda biz, biz biz birbirimizin parçasıyız yazdılar. Yani dinler arası diyaloğun da oraya e, bin, iki, e, 2014 yılında hocam oraya gitmişti. Demişti ki işte buraya dinler arası diyaloğun Geldiğini, Vatikan'ın burayı kuşattığını, sardığını söylemişti. Ve maalesef biz bugün, 7 yıl geçti onu dedikten sonra, bugün biz bunu net olarak görüyoruz. Yani biz hocam da şunu gördük, Allah'ın dinini doruk, doruklarında yaşayan bir insan gördük karşımızda. Her şeyiyle, açık, bütün aleme açık yaşayan bir insan. Burada böyle, burada daha başka, o da daha başka olmadı. Dümdüz oldu. İçi, dışı bir, vatanı millet için yüreğe yanan, vahdet olsun İslam dünyasında, birlik olsun diye çalışan mücadele mübarek bir insan. Hangisini anlatayım? Bir iki anlatayım. Şimdi şuradan başlayalım. Ee, hocam, yazın, kışın ne zaman Azerbaycan'a gelirse gelsin, çok güneşli, harika bir hava, mutlaka yağmur yağdı. Çok enteresandır. Mutlaka her gelinde yağmur yağardı. Ve bugün biz hocam aldık havalimanından. Geçiyoruz yolda yağmur da başladı. Yağma yazın ortası, Ağustos ortası yani orada da yağmur o aylarda nadir yani yani. Çıkarttık camdan dışarıya. Yağmura biraz kendi kolunu ıslattı. Islattırdıktan sonra dedi ki tamam mı dedi. Yeter mi dedi. Sonra kolunun çifti camı, camı bağladı. Sonra yağmur kesti. Sonra çok enteresandır. Havaalanında, Azerbaycan'da dilenci yoktur. Bak Azerbaycan havaalanında kimse sor bak görmemiştir dilenci. Hocam her geliyor orada. Hep aynı tip insanlar, dilenciler orada oluyor. Ve onlara harçlık veriyor. Yani bunlar gelişlerindeki olaylar. Hocamın çok güzel dostları vardı. Biri Vasım Mehmet Aliyev. Yani Azerbaycan'da e, Kur'an-ı Kerim'i Azerbaycan diline tercüme eden, hocamın tez hocası. E, hem Fars dilini hem Arap dilini ana dili gibi bilen çok güzel bir alim, o da rahmetli oldu. Allah ona da rahmet eylesin. Ondan çok güzel dostlukları vardı. Bir gün Vasim Hoca'nın evinde misafiriz. hocamdan beraber. Bizim Ali Kemal Kamburoğlu var. Buradan ona da selam olsun. O da bizden beraber, ikimiz beraber zaten hep beraberdik. Biz namazımızı kıldık hocamla beraber. Sonra Vasım Hoca yemek ikramını bitirdikten sonra adamca da geldi namazını kılarken tabi ayakta ellerini böyle yaparak kılıyor. İşte kunutu o ayakta yapıyorlar onlar. Biz de böyle şaşırdık çünkü ilk defa görüyoruz böyle namazı. Hocam dedi, ne güzel de namaz kılıyor. Ne diyor namaz duadır diyor hocam. Yani çok güzel orada... Yani e, birlik beraberliği mesajını ta oradan vermeye başlamıştı hocam. Sonra Vasım-ı hanımı e, Kumru Hoca. O da Fas dili edebiyat üzerine müthiş bir alim. E, o Vasım daha yani daha fazla Haydar hocaya hayran, daha fazla Haydar hocayı seven ve Haydar hocaya Allah'ın bu yeryüzündeki en güzel dostu gözüyle bakan bir insan. Dünya bir yana, Haydar Hoca bir yana. O kadar seviyorduk hocam. hocamı. Şu anda bile yanında gidelim. İnşallah bugün gelirsiniz, sizi ondan görüştürürüm. Haydi Hoca deyin, bak ağladığını hemen anında göreceksiniz. Bu büyük müthiş bir sevgi, müthiş bir aşk bu yani. Kumru Hoca yani sanki dünyanın güneşi söndü dedi. Yani hocam vefatından sonra. Hocam e, Bakü'ye geldiği zamanlar üniversiteye giderdik. Ben inşaat okuyordum uzman İnşaat Mimarlık Fakültesi mevzusu. Ben mimarım. Mimarlık Fakültesi'nde okuyorduk. Biz gidiyorduk. Bakü, hem de ben İnşaat Üniversitesindeyim. Bakü Devlet Üniversitesi'ne gidiyorduk. Şark Şumnasız Fakültesi yani Doğu Bilimler Fakültesi. O fakültede de hocamın sınıfına giriyorduk dersi dinlemeye. Bir bakıyordu ki kendi o Baküdet Üniversitesi'nde işte coğrafya fakültesinde olan, tarih fakültesi, başka başka fakültedeki çocuklar gelip hocamı dinliyorlardı. Yani o okul ona hayret etmişti ki ya bu adamın sınıfına, yani bu merak nedir, nedir yani bu böyle? Hocam çünkü öyle bir hocaydı ki karşısındaki insanlara kendini mutlaka dinletirdi. Onda öyle bir şey vardı ki, mutnatis gibi bir şey, senin çeken. Yani onu dinlemememek mümkün değildi. Onu dinlemek istemeyen insanın bence kalbinde Allah'a sevgi yoktur, aşk yoktur, ondan dinlemiyordur. Eğer kalbinde, gönlünde, yüreğinde Allah'a aşk, muhabbet olan bir insan Haydar Hoca'yı sever. Ancak kalbinde Allah'tan en ufak bir eser olmayan insanlar Haydar Hoca'dan nefret eder. Bu kadar net diyor. Ne diyor? Baktığınız zaman sizi Allah hatırlatan insanlarla beraber olun. Allah muhamdolsun ki ben böyle bir insanla tanıştım. Ona evlat oldum. Onun yanında oldum inşallah. Hocamızın bugün bedeni burada olmasa bile ruhu bizimle beraber ve ben inanıyorum ki manen asla bizi bırakmayacak. Ben hocam da şunu söyleyeyim. Şunu net diyebilirim. Kim ne düşünse düşünsün ben onun da değil. Açık söylüyorum. Hocamla beraber olmak Allah'la beraber olmaktır. Hocamla beraber olmak Muhammed Mustafa ile beraber olmaktır. Hocamla beraber olmak İmam Ali ile, İmam Hasan'la, İmam Hüseyin'le, Hazri Fatıma anamızla beraber olmaktır. Onlarla beraber olmayanlar şeytanla beraber olanlardır. Bu kadar net yani. Ben çok açık net söylüyorum. Hocamın hayatında ne ufak bir yalan ne ufak bir korku ha, ha dünya korkusu yüzünden davasını satsın, asla böyle bir şey ben görmedim. Biz de onun evladıyız. Gözümüz hiçbir şeyden, Ben gözümün gördüğümde hiçbir şeyden korkmam. Niye? Çünkü ben o babanın evladıyım, ben onun yetiştirdiği bir insanım. Ben gurur duyuyorum. Bugün bana sordu ki, sen ne diyorsun? Tabii aynı zamanda bizim partimizin genel başkanı hocam. Geçti kolları Genel Başkanımız, Allah ona rahmet eylesin, lütfullah derece ağabeyimiz, çok değerli, çok güzel bir insandı. O tabi şehit edildi, Hüseyin Engin Çamurdan'la hizmet beraber şehit edildi, Allah hepsine rahmet eylesin. Bütün bu yolda hizmet eden bütün büyüklerimize de Allah Celle Celaluhu gani gani rahmet eylesin. Beni bilmiyorum ki şu anda Haydar Hoca ile beraber onlar orada toy düğün yapıyorlar. Niye? Sevgililerine kavuştular. Lütfullah başkandan sonra başkanlık seçimi vardı. Hocam ben de çağırmıştı. Bana sordu, Lükhan sen ne diyorsun? Dedim hocam Allah sizden razı olsun. Ben sizin sayenizde Azerbaycan'da Cenab-ı Hakk'a hizmet etme şansını elde ettim. Buraya çağırdınız, burada da Cenab-ı şansına e, yol hizmet etmeyi şansı elde ettim. Rabbim dedim sizden razı olsun. Bir insan niye dünyaya geldiğini, kimin kulu olduğunu ve niçin Rabbinin onu yarattığını... Bilmesi lazım. İşte bize bunu öğreten hocam. 99'da üniversite bitirdim ben, mimarlık fakültesini. Yol da geliyorum. Sen biliyorsun tabi. Ee, bizi tanıyorsun, babamı tanıyorsun. O zaman babam Sultan Beyli'de Anadolu yakasında terzi dükkanı var, orada duruyor. Kardeşim Güldan da o zaman burada televizyonda tonmaçta, sesçisi televizyon çalışıyor. Ben dedim ki, ya ne olacak? Ben okulu bitirdim, acaba geri mi döneceğim? Yoksa işte e, Bakü, İstanbul'da mı kalacağım? Veyahut da bu anam babam dedim, kaldı Anadolu'ya, yukarı kaldı, bu, tadı, bu kadınlar tek kaldı. Ne olacak bunlar? Ben bu düşüncelerle beraber kendi yüreğimde ve beynimde düşünüyorum bunlar yani. Herhangi biriyle paylaşmıyorum. Geldim Trabzon'a, hocamın huzuruna çıktık dedi ki, evladım hoş geldin hocam dedim, üniversiteyi bitirdik iyi gözümüz aydın dedi. oğlum dedi. Sen dedi azab geri dön dedi. İşte bir ticaretle alakalı bir şeyler söyledi onları yapmak için. İsmet abiye söyledi o çok dedi sıkıntı çekti dedi. Ee, Sultan Bey de, gelsin dedi televizona. Orada terzanesini orada açsın. Hem dedi dışarı iş yapar hem de dedi işte televizyondan maaş ala dedi. Hem de kardeşim bu da dedi yalnız kalmazlar. Ben onlunun kaldım. Çünkü ben bunları ne düşündüm ki yani bunlar ne olacak diye bir bir hepsinin cevabını ben daha demeden hocam bana söyledi biz bunları yaşadık ve bunu gibi şu anda anlatsam belki saatler, saatlerce ben konuşabilirim çünkü ne kadar anlatırsam anlatayım istersek ansiklopedi yazalım Haydır hocayı anlatamayız Bak, anlatmak mümkün değil Haydar hocayı yaşamak lazım ben dünyaya bir daha gelmiş olsaydım Yine Haydar beraber olmak isterdim. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Benim babam e, 2013'te rahmetli oldu. Ben böyle bir yetimlik hissetmedim. Ben şimdi yetimliğimi anladım. Yani bu çok, çok acı bu. Allah hocamıza rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Thank you.